...son zamanlarda şu da çok yaşadığımız olaylardan biri oluyor... ...çocuğu gönderiyorsunuz terapiste ya bakın uzman kişiden destek alsın diyorsunuz... İki kere gidiyor e bende değişiklik yok... ...bunun saati var mıdır, Aha. seans saati var mıdır? Önemli, çok önemli. Probleminiz çok önemli, yöntem çok önemli. 5N1K diyoruz, kim kiminle çalışıyor, hangi sorunu çalışıyor... Ne vakit çalışıyor? Ben ne vakit size geldim yardım istedim? Patlama noktamda mı geldim? Öncesinde mi geldim? Ve ben kimim? Kişilik yapım ne? Nasıl bir sosyoekonomik yapıdan geliyorum? Ne tür bir eğitimim var? Bütün bu değişkenleri bir araya koyduğumuzda ben sizinle çalışabilecek miyim? Uzman bu noktada dürüst olmalı. Maddi kaygıları bir kenara bırakmalı. mi bir kenara bırakmalı. Eğer tedaviyi, gerçek tedaviyi yani faydayı hedefliyorsa gelen danışanı için... ...diyebilmeli ki bu problem... ...bir, benim alanımda mı? İki, ben seninle bunu çalışabilir miyim? Üç, başka bir uzman daha iyi gelebilir mi? Ben çocuk uzmanı değilim mesela. Ben çocuklarla ilgili problemler, problemlerde... ...bu alanda çok yoğun bir vakit emek vermiştim... ...ama çekildim, farklı bir ihtisasa döndüm yüzümü... ...en sevdiğim, en iyi olduğunu düşündüğüm... ...değer verdiğim pedagog arkadaşıma gönderiyorum. Diyorum ki senin... Aileye. Sizin sorununuz bu kişi de cevap bulur. Uyku problemiyle gelene diyorum ki uyku bozukluklarında çok değerli bir psikiyatrist arkadaşım var. Hı hı. Bir başka konuda çift da diyorum ki aile danışmanı bir arkadaşım var. Benim hı hı. alanım şu. Dolayısıyla ihtisaslara göre, problemlere göre, gelen kişiyle olan uyumumuza göre, çalıştığımız teorik yaklaşıma göre bizim süremiz değişecektir. Ve maalesef bunu biraz da danışmanlık... Ama ki kabaca bir ay içinde bu kendini gösterir. Yani 4 ile 6 seans da kendini gösterir. Eğer bu kadar sürede bir yardımımız oluşmuyorsa zaten o problemde etkili çalışmıyoruz. Ama bunun sayısı 2 değildir. Değil. Kesin i̇ki değil. ve net 2 değil. 2 değil. 4 veya 6 dedi ben de aynı fikirdeyim Hı -hı. E, hocam. E, maalesef son zamanlarda o kadar fazla kirlenme yaşıyoruz ki bu anlamda. Koçluk dediğimiz şey, eğitim, psikolojik danışmanlık, eğitim danışmanlığı tamamında bir güvensizlik var. Ve maalesef o kadar fazla, az önce söylediğiniz için ben de tekrar etmek istiyorum. Narsist kişiler yetişiyor ki her şeye yetişebilirim, her şeyi yapabilirim. Evet. Maalesef ben fiziki anlatamam. Hududumuz der ki Sokrates. Ben psikolog değilim. Bir şey biliyorsam hiçbir şey bilmediğim ama bildiğim şey içinde bir önemli şey var der. Haddimi bilmek. Çok Haddimizi güzel. bilirsek eğer bu Sokrates'in 2500 yıl önceki önermesidir haddimizi bilmemiz kişiye fayda getirir. Bilmiyorsak zarar veririz. Yaşam koçluğu dediğimiz alan, birden fazla bilgi alanımız var. Bilmediğimiz pek çok bilgi alanı var. Biz şu an biyoloji, psikolojiyi efendim kimyayı, fiziği biliyoruz diyoruz. Orada da bildiğimiz tartışılır. Bilmediğimiz alan karşısında. Çünkü Sokrates'in dediği, gördükçe hiçbir şey bilmediğimi de gördüm diyor. Var olan bilgi, dağarcı karşısında, evren karşısında, sonsuzluk karşısında biz ne iski? Bildiğimiz nedir ki? Dolayısıyla ne biliyoruz diye soruyorum o noktada. Ama her şeyi biliyorum diye gelen insanlarda daha da dikkat etmemiz gerekiyor. Maalesef. Çünkü had bilmeyle ilgili ciddi bir sorun var. Sonsuzluk karşısında laf ediyor. Maalesef Hı -hı. yine çok güzel bir programda. Çok teşekkür